Daha önceki videoda diğer her şey sabitken bir ürünün fiyatını arttırmamızın ürüne olan talep miktarını düşüreceğini anlatan talep yasasından bahsetmiştik. Aynı şekilde eğer fiyatı azaltırsak talep miktarı artar. Şimdi bununla ilgili özel durumlardan bahsedeceğiz. Daha önceden sabit tuttuğumuz, yukarıda tekrar değindiğimiz ifadeyi yapmamızı ve eğri üzerinde hareket etmemizi mümkün kılan diğer özellikleri değiştirirsek neler olur? Bu videoda buna odaklanmak istiyorum. Bu durumda talep miktarı ve fiyat arasındaki ilişki nasıl değişir? İlk ilk olarak odaklanmak istediğim şey rakip ürünün fiyatı. Rakip ürünün fiyatı. Aslında rakip ürünler, evet aslında rakip ürün demek yerine benzer ürünler demeliyim. Çünkü ileride hepsinin rakip olmadığını göreceğiz. Daha önce de konuştuğumuz ilişkiyi gösterirken sabit tuttuğumuz özelliklerden biri de benzer ürünlerin fiyatı benzer ürünlerin fiyatı, diğer özelliklerin değişmediğini varsayıyoruz. Ama değişirse ne olur? Diğer e-kitapların, e-kitap e yani elektronik kitapların fiyatının arttığını düşünelim. Peki, bu değişiklik fiyat ve talep miktarı arasındaki ilişkiyi nasıl etkiler? Eğer diğer elektronik kitapların fiyatı artarsa, benim e-kitabım hangi fiyatta olursak olalım, bir anda daha cazip hale gelecek. Fiyat 2 lirayken, diğer ürünler daha pahalı olduğu için, benim e-kitabımı almak isteyen kişi sayısı artacak. 4 lirayken daha fazla alıcı olacak. 6 lirayken daha fazla alıcı olacak. 8 lirayken daha da fazla alıcı olacak. Ve aynı şekilde 10 lirayken daha fazla alıcı olacak. Eğer böyle bir şey olursa, bütün talep eğrisi sağa doğru hareket eder. Buna benzer bir şey olacak. Buna senaryo 1 diyelim. Diğer bütün e kitapları da benim e kitabımın alternatifi diyelim. İnsanlar diğer e kitapların benzer olduğunu ve fiyatlarının farklı olduğunu görünce birini almaya karar verebilir. Bu ifadeyi söylebilmek ve eğri üzerine kalmak için bu durumun sabit olduğunu varsaymak zorundayız. Bu durumun değişmesi eğrinin yerini değiştirir. Diğer e-kitapların fiyatının artması, muhtemelen eğrinin sağa doğru yer değiştirmesine sebep olur. Diğer e-kitapların fiyatının azalması ise, bütün eğriyi sola doğru hareket ettirir. Yani bu değişim, talebi bütün ilişkiyi değiştirir. Diğer e-kitapların fiyatının artması, talebi sağa doğru hareket ettirir. Şimdi bunu yazalım. Bu fiyat artışı, bütün talebi sağa doğru hareket ettirir. Şimdi bunu iyice açıklığa kavuşturmak istiyorum. Diğer her şeyi sabit tuttuğumuzda, verilen bir talep eğrisi üzerinde hareket ederiz. Özellikle talep diyoruz, yani fiyat ve talep miktarı arasındaki ilişki sabit tutuluyor. Ve bir fiyat seçtiğimizde, kesin bir talep miktarı elde ederiz. Eğri üzerinde hareket ediyoruz. Eğer bu sabit tuttuğumuz şeylerden birini değiştirirsek, eğrinin yerini değiştiririz. Eğer benzer ürünler varsa bunlar bir ürünün alternatifi olmak zorunda değildir. O zaman şimdi senaryo 2'den bahsedelim. Bir Kindle'ın fiyatının arttığını düşünelim. Şu anda Kindle benim ürünüme bir alternatif değil. İnsanlar benim e-kitabımı ya da benim e-kitabım yerine Kindle almayı düşünmezler. Kindle bir tamamlayıcıdır. Benim e-kitabımı okumak için bir Kindle'ınızın ya da bir iPad'inizin ya da başka bir tabletinizin olması lazım. Buraya tamamlayıcı yazıyorum. Şimdi insanların benim e-kitabımı okumak için kullanacakları bir tamamlayıcının yani Kindle'ın fiyatının artması, herhangi bir fiyattaki elektronik kitabıma olan talep miktarını azaltır. Bu durumda kitabım fiyatı 2 lira ise, daha az insanın Kindle olacağından, ya da paralarını benim kitabıma almak yerine Kindle almaya harcayacaklarından, kitabıma olan talep miktarı azalacak. Bu durum diğer fiyatlarda da talep miktarını azaltacak tabi, herhangi bir fiyatta. Temelde bu durum, talep eğrisini ve yerini değiştirecek. Talep eğrisi sola doğru hareket edecek. Burası senaryo 2. Bu durumun tersini de düşünebilirsiniz. Eğer Kindle fiyatı azalırsa, bu durumda, talep eğrimizi sağa hareket ettirir. Eğer alternatif ürünlerin fiyatı azalırsa, bu, talep eğrisinin tümünü sola doğru hareket ettirir. Şimdi bütün senaryoları düşünebilirsiniz. Aslında diğer başka ürünler hakkında da düşünüp, talep eğrilerini çizmenizi istiyorum. Öncelikle, bir ürün ve bu ürünün benzer ürünleri, alternatif ürünleri, potansiyel tamamlayıcıları hakkında ve bunların fiyat değişimleri sonucunda neler olacağını bir düşünün. Talep ve talep miktarı arasındaki farkı hep aklınızda tutun. Talep dediğimiz bütün bu ilişkidir. Diğer her şeyi sabit tuttuğumuzda fiyatı ve belirli bir fiyata mahsus bir nokta olan talep miktarını gösteren eğridir.